Depremin olduğu gün hemen biz bir deprem koordinasyon kurulu oluşturduk üniversite olarak. Neler yapılabileceğini masaya yatırdık. Ve ilk önce bizim şehrimiz de etkilendiği için öncelikle şehirdeki merkez kampüs ve Kezer kampüsümüzde bunların vatandaşa açılması gündeme geldi. Biz hemen onları açtık. Bu süreç içerisinde vatandaşa, personele ve öğrencilerimize gıda dağıtımını gerçekleştirdik. Çorba ikramlarımız oldu. Ardından koordinasyon kurulumuzun aldığı kararlar uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede öncelikle yardım kampanyasına destek vermek amacıyla web sayfamızda ve sosyal medya kuruluşlarımızda ilanlar yapıldı. Ayrıca Kızılay'ımıza kan bağışında üst yönetim olarak kan bağışında bulunarak hem teşvik etme amacı güden tanıtımlar yapıldı. Ayrıca hemen özellikle deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan bölgelere iletilmek üzere gıda, giyim vesaire yardım kampanyası başlatılarak toplanan yardımlar deprem bölgelerine iletildi. Bir tır konvoyumuz gitti. Acil kurtarma ekipleri oluşturduk. Bu çerçevede valilik nezdinde Afet afat çerçevesinde ilgili yerlere hemen gönderildi. Ardından yine bir ekip oluşturarak acil ihtiyaç duyulan Adıyaman'a üniversitemiz önderliğinde yine bir ekip kurularak Adıyaman'a gönderildi. Kurtarma çalışmalarına katıldı. Yine biz özellikle Adıyamanda aşevi kurmak suretiyle depremden zarar gören hem vatandaşlarımıza hem de devlet kurumlarımızın görev yaptığı özellikle stratejik öneme sahip birimlerimizin tamiratta görev alan sosyal ve sağlık kurumlarında görev alan personelin de yararlanmasına hizmet edecek aşevini kurduk, çorba ve yemek dağıtımında bulunduk. Bir taraftan da yine üniversitemizin hem mühendislik fakültesi hem güzel sanatlar mimarlık fakültesinden oluşan teknik heyeti Malatya'ya göndermek suretiyle hasar tespit çalışmalarımızda bulunduk. Hala deprem bölgesinde bulunan gönüllerden oluşan yardım ekiplerimiz bulunmakta. Bu manada Adıyaman'da kurulmuş bulunan mutfağımız hizmet vermekte, aşevimiz gıda dağıtmakta. Yardımcı olmaya çalışmaktayız. Sonuçta e, biz Türkiye olarak e, hep birlikteyiz, tek Türkiye'yiz. E, bizim e, orada e, meydana gelen depremi burada hissetmemiz, yüreğimizde hissetmemiz gerekiyor. ve Elimizden gelen bütün yardımı e, il olarak, üniversite olarak, e, insan olarak seferber olmamız gerekiyordu. Bizler de bunu yaptık.